Arkadaşlar bugün sizler beraber Foyranlar günündeyiz. Burası o kadar kalabalık ki size birazdan göstermek istiyorum. Kalabalığı görüyorsunuz. Biz de tabii en sondayız. Gördüğünüz gibi buralar acayip kalabalık. Hafta sonu gelmemenizi tavsiye ederim. Bütün yerler dolu, kişi başı olmak sıra. Güzel yani güzel eğlenceli bir yer Mangal falan yapabiliyorsunuz Şöyle bizim yeri size göstereceğim şöyle bir Bisiklet deneyebiliyorsunuz işte burada istediğinizin tamı tamına birazını yapabiliyorsunuz Burada bisiklet deniyorsunuz Mangal yapmak için şeyler var Piknik masaları var Mandallar var Öyle güzel bir yer işte mazerası da böyle.